Bugün 12 Eylül 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'ndaki ay güne derin ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygularda aşırılıklar ve dengesizliklere karşı dikkatli olmak gerekebilir. Olayları büyütmek ve kişisel algılamak zararlı olacağından daha objektif ve rasyonel olmaya çalışalım. Fiziksel istek ve ihtiyaçlarda da abartılı tutumlardan uzak durup dengeli olmaya özen gösterelim. Sabah 8.32'de Akrep burcundaki Ay ile Başak burcundaki Merkür olumlu açı yapacak ve boşluğa girecek. Zihinsel enerjimiz ve iletişim becerilerimiz yükselebilir. Kendimizi doğru ifade edebiliriz. Ancak Ay boşluktayken yeni kararlar almak yerine günlük rutin işlerle ilgilenmek ve keyif aldığımız etkinliklere zaman ayırmak daha doğru olabilir. Ay 11.34'te Yay burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren değişen enerji dinamikleri ile birlikte kültürel ve felsefi konulara ilgimiz artabilir. Önümüzdeki iki gün fiziksel enerjimiz yükselirken iş ve özel yaşamımızda daha girişken ve cesur davranabiliriz. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay ile kova burcundaki satürn arasında oluşacak olumlu açı, disiplin ve kararlılığımızı yükselterek bize destek olabilir. Günlük yaşam ve kariyer alanındaki sorumluluklarımıza odaklanabilir, aile büyükleri ve olgun kişilerden bazı destekler alabiliriz.